Evet. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Beni tabii mahcup maçup maçup ettiniz. Sağ olun. Eee bir, bir şantiye ziyaretimize, bu denli ziyarette bulunmanız şunu kaldırın ay arkadaşlar. Kaldırın. Yani arkadakiler duymaz bizi. Evet. Teşekkür. Bu kadar, bu kadar. Daha fazlası yok. Kusura bakmayın. Yoksa yarına sesim kalmaz. Yarın Kastamonu'dayım. Ankara'ya geçeceğim. <gülüyor> e, bu metro şantiyemize meclis durağından girdik. Buradan Sarıgazi'den çıktık. Ve şu anda altyapısı tamamen bitmiş bir. E, alandayız. Sarıgazi istasyonumuz hızla bitirilmesi için yoğun bir çalışma var. Aslında bu iki durağımız yıl sonunda tamamen bitmiş olacak. Hatta bu istasyon üstlerinde sizlere özel mekanlar da hazırlıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, mahallelerimize özel mekanlar hazırlıyoruz. Allah'ın izniyle bu e, metro hattımızı 2024'ün Mart ayında Samandıra'ya kadar da götüreceğiz. Yani hem Sancaktepe merkezi hem de Samandıra'ya kadar gidecek. 2024'ün yıl sonunda da Sultanbeyliye kadar erişme hedefimiz var. Yolumuz açık olsun. Hem yer üstünde çalışıyoruz hem yer altında çalışıyoruz. Memleketin, memleketin her insanına hizmet etmekten de onur duyuyoruz. Kimin oy verdiğine de bakmıyoruz. Bu memleketin her insanına, her çocuğuna, her gencine geleceği umut olarak önlerine koymak arzusundayız. Yakın zamanda, dün beraberdik İstanbul'un farklı ilçelerinde buluşmalarımız olacak. Kimine yalnız geleceğim ama kimine de inşallah 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile geleceğiz. Ve sizlere ve sizlere çok kıymetli Genel Başkanımızın, 13. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve saygılarını da getirmiş oluyorum. Yolumuz açık olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah 23 Nisan'ı da çocuklarımızla İstanbul'un her köşesinde kutlayacağız. Ama esas bayramı 15 Mayıs sabahı bir demokrasi bayramı olarak kutlayacağız. İnancımız çok yüksek. Teşekkür ederim. İnancımız çok yüksek. Milletimizin buna olan inancını da görüyorum. İnanın bunu ben Burdur'da da gördüm, Isparta'da da, Tokat'ta, Amasya'da, Trabzon'da, Samsun'da yüz binlerce insanımızla gördük. İnanın bunu başaracağız. Ondan sonra memleketimizin önünde hiçbir engel kalmayacak. En önemli farkını en önemli farkını herkese anlatın. Bu iktidar mevcut iktidar bir avuç insanın iktidarı. 15 Mayıs'ta milletin iktidarı geliyor değil, milletin iktidarı. Halkın iktidarı geliyor. 86 milyon insanımızın iktidarı geliyor. İçinde herkes var. Herkesin hakkı, hukuku var. Allah hepinizi korusun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Metro hattımız hem Çekmeköy'e, hem Sancaktepe'ye, hem Sultanbeyli'ye şimdiden hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla.